Toplam varlıklar kısmı 7.667 lira. Tabii malı satmadıktan sonra kar da zararı da yok. Bir fikir vermesi açısından bu görüntüyü paylaşayım. Aldığım, maliyetlendiğim yere göre %5 deyiz Ne kadar destek ve direnç seviyelerini bilsem de bu sefer kırıldı. Tamam bundan sonra yukarıya falan diyerek kendimi de 3 defa kandırdım. Yani aldığımız yerden 3 defa %7-8 karı gördü ama şimdi %5 zararı görüyor. Tam güzel yerden maliyetlenmişim. Kendime öyle diyorum. Ne işlemler yaptık? Hissi hareketlerinden bir de buna göz atalım. biraz Hazirandan itibaren bakmış olalım buna. Smart Güneş Enerjilerini sattım. Şimdi 21.88'den niye sattım? Çizmiş olduğum bir trend çizgisi vardı. Altına fitil attı. Ama ondan sonra geçtiğimiz haftayı %9'un üzerinde karla kapattı. Ama satmış bulunduk. Zaten biliyorsunuz Smart Güneş Enerjilerinde ilk maliyetimiz 10'du. 14.5 civarıydı, 15'in altında Yüzde %15'e yakın karla 330 lotu satıp, elimizde 34 bırakıp devam ettiydik izlemeye. Duruma göre davranacağız. İlerleyemek zamanlarda bir alım-satım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Bir bedelsiz muhabbeti var. Tabi smart koneş enerjilerini sattığımız tutarla borsan yatırıma lot eklemesi yaptım. Böyle uciski bölüm tarzında düşünmüyorum ben. Benim düşüncelerim biraz uç noktada. Tüm yumurtaları aynı sepete koymayın mantığı, riski böleyim mantığı bende yok. Yani Bu benim yapım. Birkaç tane hisse alırsam da zaten grafikleri, temel analizleri hoşuma gittiği için alırım. Maksimum 3 şeklinde düşünüyorum. Onda bile 10 on tane hissenin grafiği hoşuma gitse 3 taneyi seçiyorum. Ama seçtiğim 3 tane de aynı Borusan yatırım gibi öyle şey bulmak oluyor. O da ayrı bir konu. Kârda yazmaz, zararda yazmaz böyle. Kozalı altın videosunda anlatmıştım yani, kozalı altını da trendin döndüğü 93 seviyelerinden falan almıştım. Neredeyse bir ay aynı fiyatta bunun gibi seyretmişti. Temennim bir trend yakalayıp artık uçuşa geçmesi. Yani az uzun zaman olmadı. 2 aydır haftalık 200 lira hedefimizden koptuk. Yani Matematik olarak zararımız 1600 lira, haftalık 200 lira kazanma hedefimizden uzaklaştık. Bu bakiye ile bir %20 falan kazanmak istiyorum açıkçası. Borsada büyük düşüşler oldu geçtiğimiz haftalarda. Onda da hani görüyorsunuz zaten çok şu an bir düş gerçekleşmedi. Tüm borsa şahlandı. Cuma günü bizim borsan yatırım %2'de kaldı. Bu yönden trendi olmayan bir hissi seçmek kötü oluyor. Ne stop oluyor, ne hedefine ulaşıyor. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Beklentim büyük. Ya stop olacak, yani 361 altında falan bir kapanış gelirse artık. Şu saatten sonra yapacak bir şey yok deyip zararı kabul edip. En kısa sürede de arada geçen süreyi telafi etmenin yoluna bakacağız. Ker zararı kardeş. Bundan yanı sıkıntı yok da geçen zamandan yana bir sıkıntı var. Hani stop olacak olsam da. Keşke aldığımızın ertesi günü falan olsa tarzında düşünüyorum. Çünkü geçen zamanda o telafi edilirdi. İki tane halk arz oldu, katılmayı bu hesapta çok istediğim ama işte borsan yatırımı zararına satmayın diye katılmadı. Kendi hesabından katıldım, Par da makim. Bakalım onlar ne yapacak? Keşke bu banka hesabından almış olsaydım diyorum bir taraftan da ama zararına mal bozmadan bu seriyi devam ettirmek de istiyorum. 52 haftanın sonunda ne yapacağız? Öncelikle hedefimize ulaştık. Bankaların verdiği mevduat faizlerinden daha fazla bir kazanç elde etme kısmını halk arzlarla bu küçük sermaye ile 2 ayda hallettik. Amacımız şuydu video serisine başlarken. Haftalık 200 lira, yılda 1400 lira, 5.000 lira ile başladığımız yolculukta 3x yapmak. Yani 5.000 liramızı 15.000 lira yapmak. Bakalım bakalım zaman ne gösterecek. Tüm borsa severlere bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim.